Seçim Özel Programında bugünkü ilk konumuz Siirt eski belediye Başkanları'ndan Adalet ve Kalkınma Partisi Siirt birinci sıra Milletvekili adayı Sayın Mervan Gül. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı olsun öncelikle. Allah razı olsun. Bizler de tüm Siirtli bizler de hayırlı olsun. Aile hisselerine de silah olsun inşallah. Allah tabi Siirt'ten Siirt altınıza ve Siirtli tanrım asında mahcup etmesin inşallah. Evet Sayın Mervan Gül. Uzunca bir yarın sonra. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a milletvekiliğinden istifa ederek başbakanlık yolunu açan siyasetçi olarak tanınıyorsunuz Türkiye'de. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet. <gülüyor> Şimdi özellikle bunu söylemek istiyorum. Başta bütün Siirt halkımıza hayli akşamlar diliyorum. E, tabii Allah'ıma gelen e, hamdü selah ediyorum ki e, Siirt'in e, hizmetine Adal nasip etti. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza da yine e, sunuyorum ki, biz biliyorsunuz 2002'de e, Siirt milletvekili olarak, e, SİİRT halkımız bizi seçti. Ama nasip oldu o gün, şeyler değişti ve tekrar nasip oldu. 2004'ten 2009'a kadar SİİRT halkımıza hizmet ettik. Ve bugün de 17 17 sene sonra tekrar Siirt halkımızın karşısındayız ve SİİRT halkımızın hizmetine talibiz. SİİRT'imizi biliyoruz. Siirt'in sorularını da çok iyi biliyoruz. Ve ben buna da inanıyorum. Siirtimize hizmet edeceğimize de inanıyorum. Ayrıca geçmişte yaptığımız projeler, yapmış olduğumuz hizmetler ortadadır. Ve biz Siirt için ne gerekiyorsa ve üzerimize düşeni ne düşüyorsa Allah'ın izniyle geçmişte yaptığımız gibi bundan sonra da yapacağız. Ve ben buna da inanıyorum. E, Siirt'in geleceği Siirt'in geleceği geçmişinden daha iyi olacak. E, ve ben öyle inanıyorum ki Siirt'te geçmişte olduğu gibi e, ve milletvekili seçildikten sonra da e, çok güzel e, projelere, çok güzel hizmetlere Allah'ın izniyle biz vesile olacağız. Evet, belediye başkanlığı birçok projeniz var mı? Bunların bir aslında bizden sonra gerçekleştirilir mi Sihir'te. Evet, şimdi <gülüyor> tabii ki biz mesela birkaç tane benim proje isterseniz izninizle şey yapayım. Mesela alt altyapısından tut, üst yapısına kadar yani ağızlandırmaya kadar yeşil ve parklara kadar, Allah'ıma Allah binlerce şükürler olsun e, bu projelerin tümüne biz imza attık. Hatta öyle projeler yaptık ki, e, bize özellikle hayal dediler. Ama Allah'ıma binlerce şükürler olsun o projelerin tümünü, yani izninizle böyle birkaç sene e, projeye de ben e, şey yapayım. Mesela ben ilk geldiğimde e, düşündüm, acaba silikliğinizin teren sorunu ne olabilir? Bir tanesi suydu. Hesko suyu geliyordu. Ancak, tabii benim ayrıca jeoloji olma onun hesabıyla yani suyu da biliyoruz. E, suyun durumunu da çok iyi biliyoruz. E, Ağustos-Eylül aylarında özellikle Eylül-Ekim aylarında e, Sihit Hesko suyunun devisi e, 400 litrede 200 litre kadar düşüyordu. Ve bu da Sihit'e yetmiyordu. Biz bu sefer alternatif su araçlarına girdik ve dedi ki hem e, cazibeli bir su gelsin çünkü Sir'in zaten etrafını biliyorsunuz e, sularla çevrili. Bir tarafta Mezhekazlar çayı olduğu gibi diğer tarafta da Botan çayı var. E, biz dedik ki o zaman alternatif su arayışına girince Hizan suyunu tezbit ettik ve Hizan'ın 56 kilometrede caddi yani bile herhangi bir pompaj falan kullanmadan e, Sir'de su e, getirmesini planladık ve saniyede 1100 litre su ve bu 1100 litre su yani Sir'in eee sadece sil içindeydin de eee ilçelerine mesela şu anda Kurtalan'a e, su veriyoruz. Eee örneğin Atabala'ya su su veriyoruz. Yani Hasko suyunda Hasko değil mi? De, yani hizana getirmiş olduğu sudan önüyoruz. Ve diğer bir sorun daha vardı o zaman Hasko'da. Bir suyu 3 e, kilometresi yani ıslah e, hattının 3 kilometresi tamamıyla Helen hayranlı bölgesinden geçiyordu. Hele herhangi bir ve ciddi anlamda bir helan sonucu o su arıza veriyordu. Ben o zaman hiç unutmuyorum İlervanlısı Genel, şey, genel Üniversitesi'ne Şevki e, Yılmaz Bey'e, Allah selamet versin, onu Hesko'ya kadar yürüdük ve beraber yürüdük ve elhemdülillah o helanlı bölgeden bypass yaparak Hesko suyu e, geldi. E, diğer taraftan tabi bu sefer Hizan suyunun gelmesi için de. mücadele ettik. Ve saniyede 1100 litre su hizanda alana çok su getiriyor. Tabii biz bununla yetinmedik. Bunun üstünde, bu sebeple ki e, arıtma sistemini kurmamız lazım. Yani evet. eğer ki biz şu anda şebekeden su içebiliyorsa, o arıtmanın sayesinde işi Elhamdülillah ona borçlusuz. Ve şu anda e, tam bir, e, yani tam şey şafan ayarında bir su şu anda şey yapıyor yani temiz su sistemi ve şu anda söylediğim gibi o kurtarana kadar da veriyoruz. Kurtaran, kayabalar ve ve hatta bulunan e, yerleşim alanlarında o suyu veriyoruz. Ve e, yani Allah'ıma binlerce şükürler olsun yani şu, e, su konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Diğer bir tarafta tabi o gün e, biliyorsunuz bildiğiniz gibi terör zirve yapıyordu. Ve hiç unutmuyorum, hiç unutmuyorum Devlet Su İşleri Bölge Müdürü o zaman İzle çünkü su daha bir saat gelmeden hemen akabinde patlatıyorlar. Bir saat daha gelmeden patlatıyorlardı. O zaman yakalandı ve ne ciddi bir yani sorunla o zaman karşı karşıyaydı. Tabii diğer taraftan depolar vardı ve depolarda ciddi anlamda bir çatlaklar vardı. Su depolara geldiği zaman o depolar zaten olduğu gibi suyu kaçırtıyorlardı ve depoların tümünde o zaman hissiyendi. Tabii biz yine bununla yetinmedik. Dedik ki madem ki terör bunu yapıyorsa, yani suyumuzu kesiyorsa biz teröre mahkum kalamayız. Bak teröre kalamayız. Bu sefer alternatif ikinci bir su arayışına daha girdik. Bu sefer dört yüzlük bu altı tane keson kuyu açtırdık. Ve dört yüzlük had döşedik. Bak dört yüzlük had döşedik. Ee, bunun niye döşedik? Biz dedik ki, olabilir bu hainler bunu patlattığı zaman, bu sefer, tabii bu sefer elektrikler. Yani pompalar çalışacak, depolarımıza gene su vereceğiz. Tabii ılı suyla da düşünüyordum. Ulu su geldiği zaman bu nasıl olacak? O zaman o pompaları bir 100 metre daha yukarı çekip tekrar planlamamız oydu. Ve nitekim o döşedik. Tabii sadece bizim projemiz buna kalmadı, yani suyla kalmadı. Mesela örneğin, tabii biz o zaman bazı şeyleri söylediğimiz zaman, milletimize hayal gelmiştik. Yani hakikaten hayal geliyordu. Ben mesela bu suyu söylediğim zaman hayal geliyordu. Diğer taraftan atı su arıtma tesisi dedim, bak atı su arıtma tesisi ve tam biyolojik yaptı. Ve bunu söylediğim zaman, ya merhamdülüm. Hatta bazı kişiler böyle diyor, ya şu anda Türkiye'nin çok yerinde şey yok. Yani bir lager sistemi yapılıyor, sen ise tam biyolojikten bahsediyorsun. Ve o zaman bu su zaten botan yapıyordu ve botan'da bir sürü yerleşim yeri botana su içiyordu ve biz kalktık bunu tam biyolojik ağırtma sistemi yaptık ve şu anda Allah çoğu suyu herhangi bir sıkıntıda yok ve sadece bunlara da dedik ki bunun üzerinde de bu sefer hidroelektrik santralı kurmamız lazım o hidroelektrik santralı ve 3 megawatt elektrik dedim üretmemiz lazım tabi nasip olmadı ama Allah'ın izniyle o projesi bize, bize nasip olacak. Evet. İnşallah gün gelecek oraya da 3 megawatt bir elektrik santrali koyacak. Mesela katı atık depolama. Katı atık depolama halen bazı ileride yok. E biz ne yaptık? Bak şu anda benim katı atık depolama yapmış olduğumuz katı atık depolamadan şu anda elektriğe elde edelim. Ve bu da sihir beliricisinin ciddi bir katkıdır. Ha, mesela diyelim ki ağaçlandırma. Ağaçlandırma ciddi bir ağaçlandırma. O zaman Yüz binlerce ağaç dikik. Misafak park, farkları size sayabilirim. Tek tek sayabilirim. Geçek öğrenim farkından tut. Kızlar Tepesi. Kızlar Tepesi o zaman mahkemeye verilmişti. Ve mahkemede kazanmışlardı. Oraya blok dikecekler. Kafalarındaki şey buydu. Biz ne yaptık o zaman? Kamulaştırdık oraya. Ve şu anda yine Kızlar Tepesi halkımızın hizmetine sundu. Diğer tarafta Abdülabbaş Parkı. Hayrettin Özgen Parkı aslında respartsı, coverti partı. Bunlar hepsi ne Allah'a şükür yaptık. Ve ciddi yani bugün eğer ki evde mesela hani isimlerze yani anı hani avsal ziyade de fidanla diktik. Ve şu anda bu yeşildiğin çoğu Allah'a şükür. Mesela bizim mesela alt yapı. Bak alt yapı başlı başına bir projedir. Böyle sıradan bir proje görmeyelim ama. Ve sadece alt yapının mesela diyelim ki hani atı, yağmur sularına karşı değil. Bir temiz su, temiz su için de yaptık. Halbuki bizim o zamanki şebekemiz asbest boruyla şey, e, mahallelere dağıtılıyor. Ve asbest borunun, yani siz çok iyi bilirsiniz ki asbest borunun kanserojen bir özelliği var. Ve halbuki biz o zaman yaklaşık 200 kilometre, bak 200 bin metre biz şey yaptık. E, altyapı temiz su borusunu döşedik. Ve tamamıyla polietilen boru şeklinde olacak son sistem yani biz ya Allah'ım benler şunlar olsun ciddi mesele projeleri biz o zaman imza imzaladık ve hatta bak şimdi o zaman gerçekten evet, Altını size söylemek istiyorum o zaman mesela kimse bunu beklemiyordu ben kentsel dönüşümü o zaman ilerledi Hatta kentsel dönüşüm için ciddi bir çalışma başladık devam halen devam ediyor Başka, Siz... o gün başladık o zaman devam i̇şte, etti ama <gülüyor> Ve Allah'ın izniyle inşallah o, o proje bize nasip oldu, başlatacağız ama ben bunu e, özellikle belirteyim hani kardeşlerimizin başlattığı projeleri biz onları böyle haklı bırakmayacağız, devam ettireceğiz. Mesela örneğin ben o zaman e, eski e, Sevce Pazarı'nın orada ben yine projeyi başlatmıştım ve niteki projeyi de çizmiştim ben o zaman vakıflarla da çizilmiştim. Bak bakıflarla da maketlerini falan da yaptım. Neydi? Sadece bir vakfızlar kendisi ihaleye çıkacaktı ve nitekim o gün Mesih'te ciddi anlamda bir şey yoktu, yani bize otel falan yoktu. Bir şey yoktu, öyle değil mi? Doğru, yani hiçbir şey yok. Yoktu ve ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben iki katı otopark o zaman düştüm, 16.000 metre, o adamın tümünde, o adamın tümündedir. Çünkü orada biz ayrıca kamulaştırma da yapacaktık, adamın, tüm, adamın tümünü, adamın tümünü işin içine alacaktık ve planlama o şekildeydi. Mesela diyelim ki o gün, benim başlattığım şey, Sel pazarları başlattı, siz şahitsiniz buna ya, nedir, o gün bazıları mesela saat çıkmadı, zaten terör bir taraftan zirve yapıyordu, o terör bir taraftan zirve yapıyordu, diğer taraftan da sahiplerine olmayınca o pazarda onları tutamadı, tutabildik mi? Tutamadı, tutamadı. Öyle değil mi? Yani Orada bakmıyor, biraz daha ben. farklıydı yani, yani şimdi bazıları zannediyor ki, hani geçmişte bugün, Bugün beni değildi. Vallahi değildi. Bugün hmm, şartlar Şar, o günki şartlarda, bugün şartlar arasında ciddi anlamda bir duvar duvardı. Var yani bunlar hiç birisi yok. Ve biz bunu Allah'a soruş ki adım adım yani kafamıza aldığımız yani önümüze aldığımız projeleri, mesela diyelim ki bir Güre Cadısı, Güre Cadısı hakikaten siirtin şu anda bizim o projemiz Elhamdülillah. Ve biz onu söylediğimiz zaman. Ben söylediğim zaman ben işte Güre Cadısı'nı trafiğe kapatacağım diye ilk seçimli bir yazdım bunu. Ve kimse inanmıyordu. Geldikten sonra hatta Güre Cadısı'na biz yürüdüğümüz zaman dedi ki biz bunu başlatacağız. Ondan sonra millet felirat etmeye başladı. Vallahi o zamanın valisi bile yani Güre Adası'na karşı çıkıyor. Sağolsun Sayın Cumhurbaşkanımız projeyi önüne koyduktan sonra yani bazıları istemiyor diye yani bazı değişimler olmayacak. Elhamdülillah oldu. Bak şu anda yani günde binlerce insan yürüyor, öyle değil mi? Dönemin valisi bile istiyor. Ve o gün, mesela benim o zaman planlama buydu, hakikaten de bu şekilde. Dönemin valisi o zaman istemiyordu. Yani keşke canlı yayına ve da bire bir, bir yüz dede söylesem yani. Katılabilir de tabii. O zaman dört tane caddeyi ve sekiz tane soğanı da böyle bir dinamist getirdim. Yoksa akil haberi yoktu. E bak şu anda, Elhamdülillah, gök caddesi Siyirtimizin, yani prensiz caddelerden bir tanesidir. Yani biz Allah'ın evine iyice olsun, yani Siyirt için ne gerekiyorsa, yani üzerimize düşeni yaptık ve Allah'ın da bundan sonra da yapacağız ve Siyirt'i biliyoruz. Siyirt'in sorunlarını tam bir çok iyi şey yapıyor. Mesela dedim ki o zaman çok iyi hatırlıyorsunuz. Biz yüzlerce şey yaptık ya. İki tane uluslararası sembolümüz yaptık. Öldün? Ya evet. o sembolümüzlerin bütün o makaleleri kitaplaştırdı ve Sir'in kültürüne ciddi anlamda bir katkıdır. Evet. evet. Sırbamı bunu biraz yok. yok, yok Girdiğinde. Canım, yani gösteriyorsunuz. Sir Kurtan yoluyla ilgili de söylemek ya. istersiniz. Bir türlü tamamlanamayan bir üç kilometre Bugün batmandan geldim ben. Son üç kilometre gelene kadar. Şimdi azizim yani, ben bunu he, ben bunu özellikle vurulmak istiyorum. Yani biz geçmişte yapılan projeleri Allah'ın izniyle tabuçisi olacağız ve bunları yani bir an eve bitirilmesi için üzerimize düşeni yapacağız ve tabuçisi olduğumuz zaman da Allah'ın izniyle ben yani yakın zamanda bitireceğimize de ben inanıyorum. Katil misiniz? Yani önemli olan takip etmek Tahip etmek ve bilmek bile bazı şeyleri de bilmemiz lazım. Yani ben şu anda, ben mesela özellikle bunu bulmamak istiyorum. Biz e, mühendisken, yani okuda okurken benim hocam aynen böyle derdi. Mühendis kimdir diyordu. Yani üzerindeki geoloji mühendisleri için söylüyorum. Yerin üstünden yürüyecek, yerin altından ne olduğunu bilmesi lazım. Bak ben bununla ilgili size bir örnek vereyim. Mesela diyorum ki, Siyirt'in biliyorsun 16 tane, Botan Vadisi üzerinde 16 tane hidroelektrik santrali projesi var. Ve kimse de gelmiyordu. Ve biz bunun için, Bak ben önem bunu söylüyorum. 2002'de ben milletvekili olarak seçildiğimde yani Sayın Başbakanımız, o zaman başbakanımız şimdiki Cumhurbaşkanımıza üç tane projeyle gitti. O projelerimizden bir tanesi özellikle ilse de aynı Neydi? Silvan maden bakır yataklarının bir ana eve yatırıma açılması. Benim oradaki bütün derdim neydi? Sırf Silistre biraz yani Silistre'deki gençleri orada çalıştırma İstidam ve asfak bütün hedefim oydu. Ve Allah'a binler şükürler olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız katmaya o zaman eti bankaydı. Ve aldı, şu anda halen çalışıyor. Ve halen de şu anda elemanlarımız orada çalışıyor. Ve bir de ekonomiye de bir katledi. Ya düşün. sen toprağı alıyorsun, katma değer oluşturuyorsun. Yani oradaki bakırı sen direkt parayla çeviriyorsun. Yani bu ciddi bir şey. Ve ayrıca istidam oluşturuyorsun. Yani buna daha güzel bir şey mi var yani? Tabii. Mesela diğer bir hedefimiz dedi ki olursa barajının yapılması. Ve ben hiç unutmuyorum, bak hiç unutmuyorum, <gülüyor> o gün de bazı mesela bir grup mesela insanla bir araya geldik. Dedim ki kardeşim önce ben bir miktar para koyayım, gel her birimiz bir miktar para koyalım, Altunur Barajı'nı biz yapalım. Altunur Barajı'nı biz yapalım, halka mal ettirelim. Ve bundan sonra gelecek olan gelinliğini de, diğer barajları da yapar. E bir türlü insanları bir araya getirmedik. O zaman sağ olsun, hatta Nihat Özdemir'den önce birkaç tane iş adamını da götürdüm oraya. Ve bir türlü bazı kişileri yıkan edemedik. Tabi bir taraftan terör vardı. Yani Terör de o zaman ciddi anlamda şeydi biliyorsun, yani sermaye ülkektir. Yani terörün olduğu yerde, sanatların olduğu yerde, ben bunu birebir yaşayan insanlardan bir tanesim ya. Ben güneş elini santralonu kurduğum zaman, ben nasıl bir sıkıntı çektiğimi ben biliyorum ya. Ben ilk defa, bak ilk defa e, kongresör şantiyesini kurduğumda, kum eleme yıkama testini kurduğumda, nelerle karşı karşıya gelmeyeyim ben çok iyi biliyorum ya. Ve nitekim e, oradan araçlarımızı yaptılar. Ve evet, güneş yaptılar. De, en cihcikli dönemlerden bir dönemler de Bugün, bugün Allah'ına binler resimler olsun. Da bugün Nihat da ben oraya götürdüğümde Nihat beme söyledim bak Nihat bey dedim Allahım yani Allahım yani Allah öyle büyük ki dedim şu anda öyle bir zemin var ki 700 metre 700 metre kalınlığında bir diye bir örtü var o örtü de geçirimsizdir su geçirmiyor yani Allahım öyle bir şekilde yaratmış ki diyor ki gel gövdeyi buraya kum kum barazini yap. Al sana dedim şey var, kum var, taş var, kil var, sende de kimelde var, yer yok. Ben o zaman düşündüm ben kim? en son, biz açılışına gittiğimiz zaman, o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız da gelmişti, Başbakanımız da gelmişti, <gülüyor> Meclis Başkanımız da gelmişti. Baktım ben, ben nitekim hemen akkabende, Kirazi Barajı'nın da kendisi yaptı. Bak ondan sonra çetin yaptı, arkasında diğerlerini de yapacak Allah'ın ve kendisi de bunu itraveti dedi bomba gibi patladı zaten ki şeyim sensin. Zaman bir dikkatinden. Eee bu mastım dönemimizde bu. Tabii ki. Mesela diyelim ki doğal gaz. Ben doğal gazı söylediğim zaman az çok samimi söyledim. Doğal gazı söylediğim zaman yani bizim yakın arkadaşlarımız, bazı millet bile ya başkanım dedi ya yani sen ne diyorsun ya? Diyarbakır'a yeni sen diyorsun ki ben Silifke doğal gaz getireceğim. Ben doğal gaz gelince gerçekten mesela 7 numarada oturduk. Biz ben Efekade'ye gittim. O zaman Efekade'den bizim sağ olsun Koray candı. Ve onu görevlendinde geldi, şey yaptı ve elhamdülillah ihalesine ihalesine bize nasip oldu. Yani Batman'da belki doğal gaz gelmişse Allah şükür bizim sayımız. Siz bu kardeşimizin sayesinde gelmiş ya. Yani. Ve ondan sonra bak, bir sürü yani doğal gaz, biliyorsunuz yani. Ali bir nimettir yani evet. ya yani biz mesela sihirliyi biliyoruz mesela Baykan'daki korumayı da çok iyi biliyoruz Erzurum'daki trek, Narlık'taki asfaltını da biliyorum, yani yeraltı ve evi su Allahu Teala çok iyi biliyoruz ve is, özellikle en önemli sorunlarımızdan bir tanesi de ki seğamdır özellikle gençler için evet. Allah'ın izniyle o istedam da bize nasıl olacak <gülüyor> inşallah çinko fabrikasıyla ilgilenen <gülüyor> çocuklarda baha oldu önce kaliteyi evet. çıkması gerekirdi ama hala. Peki, şimdi, evet. şimdi özellikle Çin fabrikası ben e, yönetim kurulu başkanı Trebby durumunda yapmış olduğum görüşmene, şu anda Çin fabrikası böyle e, biraz Rouen'de çalışıyor, yani tam, böyle tamamen kapanmamış. Rouen'de çalışıyor. Ancak yapmış olduğumuz görüşmede e, özellikle bu ayın başında e, biraz daha kapasiteyi artırıp çalışacak. Tabii onların en büyük sorunlarından bir tanesi e, enerjiydi. Enerji de de sağ olsun devletimiz hükümetimiz şey yaptı, indirim yaptı ve şeyde de başlayacak evet. e, ve biz özellikle ben kendim bunu söylüyorum yani Siirt'te yatırım yapan yatırım yapmak isteyen iş adamlarının sonuna kadar arkasına olacağız ve projelerine de seyredeceğiz ve destekleyeceğiz ve tabi desteği olacak. Şu anda o 110 milyon doların bir yatırım yapılmış. Yani bu yatırımın çöp olması olur mu ya? İnsan düzeni kabul eder mi bunu ya? Yani bir anda insan kendini yani iş yerine de koyması lazım. Ve Allah'ın izniyle o yakın zamanda e, yani Fikret Bey ile yapmış olduğum görüşmelerle bu ay başında e, çalışmayı biraz daha hızlandıracak ve eleman sayısını biraz daha artıracak. Yani biliyorsunuz bazı işlerini şey çıkartmışlar ücretsiz çıkartmışlardı? şu anda onları da bir kısmını başlatacaklar. Ve tabii sizde olacağız yani. Ve şu anda ham de geliyor. Yani çinko, biliyorsunuz hani Türkiye'de ilktir. Yani çinko fabrikası Türkiye'de birdir yani. Başka yerde de çinko fabrikası yok. Ve düşün yani toprağı getiriyorsun, burada çinko çeviriyorsun, katma değer oluşturuyorsun. Yani bundan daha güzel bir şey mi var ya yani? Ha mesela ben şu açık ve net söylüyorum ve burada sınav aracılığımıza bütün kavm oyuna da ben. Sifte ben yatırım yapmak istiyorum. Sifte ben bir insana iş imkanı sağlamak istiyorum diyen herkesin arkasında olacağız. Sonuna kadar destekleyeceğiz ve projelerine sonuna kadar destekleyeceğiz. Organize ben bunu söz veriyorum ve arkasına olacağız. Oradan sanayi bölgesi, genişletme ve demir yolu ile ilgili bir evet. şeyinize alalım. Şimdi Özellikle Organize Sanayi Bölgesi, ben kendi, yani bu süreç içerisinde Organize Sanayi Bölgesi Müdürü ile görüşme yaptım. Evet. Bana söylediği şey bu oldu. Ve nitekim bak şu anda bizim bir tane konuşur köyümüz, Organize Sanayi Bölgesi'nde 8000 metrekare alan üzerinde bir kapalı alan yapıyor. Şey, bir kapalı alan yapıyor. Burada fermuar fabrikasını yapacağım. Fermuar fabrikası yapacağım ve bu fermuar fabrikası Bittikten sonra yapın zamanı bitecek inşallah. Hemen işi alımlarına da başlayacak. O da işe alımlarına da başlayacak. 150 tane insanımıza iş kendisi alacak. Biz haftası ne olacağız? Daha diğer taraftan söyledim. Dedim şu anda durum ne? Dedi başkan şu anda 60 tane iş adamı kardeşimiz bizden yer istiyor. Yer istiyor. Yani ciddi bir hafı. Tabii. Ha. Siz ne yaptınız dedim. Dedi ki başkanım biz Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'ne hatta e, yaklaşık bunun iki katı, orası 700 dönüm, 700 dönümdür. Bunun iki katı, yaklaşık iki katı, yani 1.300, e, 1 milyon dönüm e, şey alan tezhit etmişti ve bunu e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından geçti, şu anda Tarım Bakanlığında ve tar Tarım Bakanlığından geçtikten sonra. Biz iş, e, yani iş adamı, insanlarımızın Allah'ın izniyle hizmete sunacağız yani. Yani bu çalışma devam ediyor ve biz bu projelerin tüm de Ve onun için diyorum, bak onun için çok istavallı bir şekilde söylüyorum ve altını kişiye söylüyorum bunu. Yani o iş adamı kardeşlerimizle de ben yakın zamanda bir toplantı yapmak istiyorum. Bak bir toplantı yapmak istiyorum. Ve en teki müdür beye söyledim, yani davet etseniz gelsin projelerine göre yani bizler de istedikleri bir şey varsa biz katılış sunalım, bu katı sunalım ve yakın zamanda inşallah o iş inşallah kardeşlerimize de şey yapacak. Bir de ben özellikle bununla da vurgu yapmak istiyorum. Bak ben Batman'ı da biliyorum, Sihir'te biliyorum. Bak Sihir'te yaklaşık, iki, e, yani 2 bin insana yakın tepsilde şu anda çalışan insanımız var. Batman'da ne kadar var? Bir tahmin edin. 21 35 bin insan şu anda Batman'da çalışıyor. Niye Siyirt'te bu olması? Ben Siyirt'te 35 bin insan niye çalışmasın? 35 bin insan çalışırsa ne olur? İşsizlik büyük ölçüde, ilerimiş olur Siyirt'te tabi. Ben işsizim diye kimse o zaman kalmaz kardeş. Tamam. Ben işsizim diye kimse kalmaz. Ve Siyirt'in ekonomisinin ciddi bir katkıdır. Canım bak şu anda işte diyorum ya bak 60 tane iş adamı kardeş mi şu anda sıra bekliyor. <gülüyor> ben bu, bunlara yani bunların arkasında durmayan da kim? Ben özellikle bunu söylüyorum. Diyorum ki, Silif'te ben bir iş yeri açacağım ve bir insana iş imkanı sağlayacağım diyen her insan, her kardeşinin arkasında duracağım ve projelerine ben destek soracağım. Ve bunu da yapacağız. Hatta bunu da söylüyorum. Yani özellikle böyle marka sahibi bazı firmalarla görüşmelerimiz olacak ve burada da o yatırımı geçecek. Mesela sadece bu değil, mesela öğrenim diyorum ki e, Ayas Hakkı'nın kardeşimiz Çağrı Merkezi var. Bak Çağrı, Çağrı Merkezi var. Şu anda neredeyse 800'e yakın bir kardeşimiz çalışıyor. E biz gene bunları destekleyeceğiz. Daha da gerekirse bunun kapasitesinin artırılması için de destekleniyiz. Atsana ayaklık alma. Niye destekleniyor? Yani ben özellikle bunu ya cebi dolu, karnı tok olan bir insan konsa bile gitmez ya. Bu bir gerçektir ya. Ama cebi boş, karnı aç olan bir insan vallahi selam versen bile kıza, daha da bağlısam bile yer. Bu bir gerçektir ya. Yani onun için bir şey yapacağız Allah'ın izniyle bunun tesisi olacak. Türkiye'nin birçok ilinde indirdiği... Komando turaylar mesela, Asker turaylar, Silv. Bizimki merkezde mesela bunun dışarıya çıkarılması, şehrin dışarıya taşınması ilgili bir tamam. düşünceniz var mı? Şimdi Aziz'im bak ben dedim ki bizim başlatıp da bitirmediğimiz projeler var. Aynen. Ve bak al sana 17, 17, 17, 17 yıl sonra Allah'ın izniyle o güzel nasip olacak, o kentseldir. kentsel dönüş. Bak geçen ben doğal mahallesinden girdim. Cumhuriyet Camis'ten kadar 30 mahallesi evet. Ülkücü camisinin o tarafı adım adım yazdım Vallahi işler azsı billahi işler azsı. Vallahi ve billahi diyorum ya. İşler azsı. Ve kentsel dönüşüm artık olmasa olmazlar da ama ve nitekim ben o zaman bak bunu söylediğim zaman ya bir türlü bazı insanları ikna edemedim. Halbuki ben çok cazip tekliflerle gittim o zamanlar. TOKİ'yle anlaşmıştım. ve ki nitekim sanayinin orada TOKİ'nin yapmış olduğu bihanlar vardı. Ve o zaman ki başkanın TOKİ Başkanı'nın yapmış olduğum görüşmede başkanım dedi ki sen serbestsin ve nitekim TOKİ'yi getirdin buraya. Dedim ki kardeşim sadece bir adada dedim başlayayım yeter ki kardeşlerimiz bunu görsün, benim projemi görsün, arkası gelecek. Dedim ki onlara, Oradaki kardeşlerimize özellikle bunu söyledim. Al sana TOKİ'nin yapmış olduğu bina var. İstiyorsanız hemen buradan size bir emir. Konut Onu istemiyorsanız kiraya geçin. Bak kiraya geçin. Kira bedellerini de ben ödeyeceğim. Ne zaman ki ben buradaki konutları bitirdiğim zaman bak konutları bitirdiğim zaman o zaman gelin, kendi evlerimize gelin. Ve bir türlü ifade edemedin. Hatta İsmini burada da vereyim Beşiktes kardeşimiz orada esnaftır. Ben nitekim bana aynen söylediği şey bu, nitekim cimeryazı yazmışlar gibi bir sürü yere, ya başkanım işte dükkanlarımızı, evlerimizi başımıza yıtıran, yani belediye başkanı olarak seni almak istemiyoruz. E, hakki benim yaptığım. E bugün ise, yani şey oluyor yani, aman ne zaman yapacağız, asfani proje. Allah, ve çok güzel bir proje yapmış ve projenin de seksisi olacağız. Ayrıca tekrar oradaki kardeşlerimizle, e, esnaf kardeşlerimizle, konu sahibi kardeşlerimizle bir araya geleceğiz. Yani projenin revizesi gerekiyorsa onu yapacağız. Ha, bununla beraber bak şu an bili kardeş bak biz Allah'a çok şükür, ne söylediğimize çok iyi biliyoruz ve sihir de çok iyi tanıyoruz ve hem de biz proje alıyoruz. ve biz üretiyoruz ve biz yani şehirlerin şehirlerin planlaması Şehirlerin planlaması genelde yüzyılda yapılan bir planın bir ömürdür. Bizim Siirt'in planlaması ne zaman yapılmış? Ben hatırlamıyorum. Ben belediye başkanıyken biz yeni yeni bazı planlar yaptık. Ben mesela o zaman şu anda çevrede yolunda erkek o binalar yapılıyorsa o bizim projemiz de yaptık. Ha işte o kentsel dönüşüm kavramında, kapsamında Yeniden bir yani o planlarla planları levize edip, planları levize edip, bu kentsel kapsamında mesela diyelim ki bak bunu da söyleyeyim. Koçtan öyle bina var ki askerlerin şu anda içinde, toağın içerisinde olsun, e, jandarma içerisinde olsun, doğruların içinde olsun, bizden daha yaşlı. Yani Allah göstermezse herhangi bir alatta Allah yani bir daha yani böyle bir afeti bize yaşatmasın işte. Yani. Yani ümmet haktan böyle bir afetle karşı karşıya gelmez. Yani ciddi bir afet ve yeniden bir planlamayla, o bir planlamayla, yani biz yani şehre yeni bir vizyon katarak, diyoruz ki askeriye de modern binalar yapıp, ve ondan sonra o kentsel dönüşüm kapsamında mevcut olan askeri, yani yeni yapılan binaları resmi konutlara devredeceğiz. Bu resmi konutları Diğer tarafta mesela örnek, örnek söylüyorum. Şu anda bayınırlığın binası yok. E, bayınırlığın ciddi anlamda bir binaya ihtiyacı var. Ne yapacağız? Evet. Örneğin diyelim ki jandarmada yapılan yeni binalar. Onun diyecek ki al sana kardeşim. Bu binası sizin olsun. Buraya yapacağınız yeniden şeyi bina yapacağınıza o ödeneyi direkt Tokyo'ya aktaralım. Türkiye yeniden askerliğe şey yapsın, yeni bir alan yapsın ve mevcut olan alanları da mesela öyleyim, derim ki Tugay'ım mevcut, yeniden bir orada, bak yeniden bir yapılaşma yapılmayacak, yeniden bir yapılaşma yapılmayacak, ne yapacak mevcut olan sağlam binalar korunacak, o sağlam binalar resmi kurumlara devredilecek, devredilecek, diğer yeşil alanlar Millet Partili olarak halkın hizmetine sunar. Şehre katılacak. Tabii şehre katılacak. Şehre yepyeni bir vizyon okulacak. Yepyeni bir yerleşim alıyoruz. E biz bunu yapacağız. Ama bu sefer askeriye de biz yepyeni alımlar yapacağız. Yani onların böyle şehre, yani askeriye yakışır bir şekilde ve şehre de yakışır bir şekilde. Özenin Siyirt'te yakışır bir yerleşim alımları mesela yapacağız. Yepyeni. E düşün yani ben mesela diyelim ki kentsel dönüşü başlattım. E kentsel dönüşüm başlattığımız zaman harika şeyler çıkacak. Yani sana bugün bugün dedim ya işte rahatsız. Birinci, Allah... birinci derece. Bugün bölgesiydi. Siz birinci deprem Deplam bölgesiniz kardeşler. Yani Allah göstermesin. Yani, yani burada alza abi, alza şu anda beş şiddetinde bir deprem meydana gelirse Allah muhazza. Allah muhazza. Çok kötü bir durum. Tabii bir canım. Şeydir. Ya e bir de mesela en basit, bir yanlış uçarsa sen fare suvarmıyorsun. Yani diyorum ya, yani planlama 100 yıl önce yapılan şey ayrıdır, bugün yapma ayrıdır. O bak mesela, Hı -hı. böyle diyeyim, mesela ki, ben çok iyi hatırlıyorum da mesela Siyirt'te saat e, akşam elektrik yandığı zaman 11'de söylerdi Elektrik yoktu, 11'den sonra yoktu. E bugün internet olmadığı zaman biz izah ediyoruz, evet. öyle değil mi? Doğru. Çünkü zamanla Şartlar, yani insan zamanla şartlar değişiyor. Evet. E o gün öyleydi. Mesela meydana tayar ediyorlardı. Öyle Meydan değil mi? Meydana tayar ediyorlardı. E bugün düşünün, ya. o meydana tayarından, askeri şüvesinden oradan tutup, ta eski otogarına oraya kadar evet. askeri alanlı. Neredeyse, şehrin yarısı askeri alanlı. Evet. Şehrin neredeyse yarısı askeri alanlı. Düşün sen bunların hepsini, yani kentsel dönüşüm kapsamında, Sibir taraflarının hizmetine soracaksın. Yepyeni bir alan, yepyeni bir vizyon. Ve harika bir şey ortaya çıkar. Yani bilgilik yaşıyorsunuz evet, evet, gereken efendim, en büyük sorunlardan biri. tasak evet, Bak şu anda, yani bizim özellikle Sayın Cumhurbaşkanı yani hükümetimiz bunu vurguladı. Dedik sadece, şeyde değil, yani bu 11 ilimize değil, bütün ilerimize kentsel dönüşüm başlatıyoruz sen ha biz bunu başlattığımız zaman, sadece siz için ben bunu söylemiyorum. İlçeler ve köyler de ayrılıyor. İlçeler ve köyler de, bunlarda da başlamamız lazım. Çünkü ben öyle köy gidiyorum ki, yani biliyorsun ben acilacı oluyum mühendisiyim. Ben Bayındırık'ta da, uzun süre Bayındırık'ta da çalıştım da, Afet'te çalıştım. Bayındırık'ın düğününü de yaptık. Yani nerede ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani öyle köylerimiz var ki Allah korusun böyle bir dört şiddetli bir deprem de olursa, bu sefer diğer taraftan düşmesi olacak. Doğru. Yani heyla mı olacak bazıları? Yani. Ha bunun için hani böyle bir an evvel o şeyi girmemiz lazım. Bir de aklıma gelmişken bunu da özellikle söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız dün yapmış olduğu bir açıklamada Rezalite e, istedem. Zaten bizim hedeflerimizden bir tanesi de ki. Genç kardeşlerimize iş imkanı sağlamak. Evet. Bir oluşturmak. Her evde bir insana iş imkan. Ve Allah'ın bunu gerçekleştirelim. Bu kardeşlerimize nasip olacak inşallah? İnşallah, inşallah. Ee, yaklaşık bin üzerinde her şeyimiz şu an canını yanımızı takip ediyorlar. Sirt havaalanı da yine. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi değerli kardeşim, bak, Sirt havaalanı mesela diyelim ki gene ben 2000'inde milletvekili seçildiğim zaman ve hatta ondan önce e, bir gene yağsız bir günü Sirt havaalanına uçak indiği zaman pisliğin içine çıkmış. Evet. Ben de o zaman şeydi, havalanmalar. Ve biri bir yaşoldu. Ve Batman havalanında askeri havalanı. Ve Afrola bazen bizi amlamlar. Kesinlikle. Ve öyleydi. Biz bunu yaşadık. Ve ben o zaman böyle bir teknikle gittim. Dedim ki, orası askeri havalan. Burayı da tabii belediye başkanının sürecine bunu söylüyor. Bizim SİİRT Havalanı'nda üniversite devreden, üniversiteye devreden ve yani e, sivil havaların şeklinde olsun. E, biz ortak, Batman'a hem Batman'a hitap edecek hem SİİRT'e hatta BİTİS'e de hitap edecek Kurtan'da bir tane ha. havalan yapalım. Yani orta, de, hatta Gökçelov tabi bunun e, şey simülasyon şeyleri de yapıldı ve şu anda Kurtalan, o düzlüğü şeye müsait, uygun, mesela daha ben şey Gökçel o tepesine düşündüğü, orada Hava Muhalefet'ten dolayı mümkün değil. Evet. Ama şey ise uygun ve biz bunun da tavsiye olacağız Allah'ın izniyle. Yani hakikaten ulaşım çok iyi. Niye önemli? Mesela örneğin bir yatırımcı geldiği zaman öyle yatırımcı istiyor ki günü biri gelsin gitsin. Veya gelsin bir gece yatsın gitsin. Onun için biz özellikle ulaşımı önemsiyoruz ve biz bunun içinde Allah'ın izinde çalışmalarımız olacak ve tam de olacak sinşallah ve tam size. Allah'ın izinde iki, iki yıldan daha gidiyoruz. Yani biz bak, bunu kaçırması gereken sizden yani, sonra yapılmayan şeyler bunlar. Demek ki sizden yani. sonra hemen hemen hiçbir şey yapılmadı bu şehirde. Bunu söyledik. Yani şimdi biz tabii onu o kadar katı davranmayalım da ama bunu söyleyeyim yani. Yani şu anda bize muhalefet eden yani ben bu projeyi yaptım buydu hodri meydan. Ben şeyde camı yayına da var. Hodri meydan. Projeler konusun. Evet. Bak projeler konusun ya. Eserler bu evet. meydanlar. Ben diyorum ki ben proje adamım. Ha biz ne yapacağız? Bak çok açık söylüyorum. Biz özellikle yani vizyonu olan Day evim olan insanlarla çalışmalısın, hedefi olan insanlarla çalışmalısın, vizyonu olan insanlarla çalışmalısın, Siir'de aşık olan insanlarla çalışmalısın, hedefi olan insanlarla çalışmamız lazım. Eğer ki ben bir makamı icra ediyorsam, benim hedefim yoksa, benim bir amacım yoksa, benim hizmet etmem çekmiyorsa, şey işler yapmasın, bunu falan işler etmesin, hedef olmasınız. Yani allah Teala bu gereği bana vermişse, benim görevim onun layıklığıyla yerine getirmem lazım. Yoksa yarın, bugün eğer yap hal benden konuştuk olmuyorsa, yarın maşallah allah Teala bu hesabı bize soruyor. Ben bunun şey yapmamız lazım. Onun için ben çok samim bir şekilde soruyorum. Layık ve ehil olan insanlara biz çalışacağız. Yani ben eğer sadece makamı işe al etmek olmaz kardeşim. Hepsini kabul etmiyor musun? Ben inşallah kabul etmem. Herif'i yani olacak, bu halkta hizmet olacak, bu gençlere hizmet olacak ya. Eğer bir genç boşta takvalıyorsa, o evde huzursuzluk varsa, biz kendimizden de bir pay çıkartmamız lazım. Biz ne yaptık? Üzerimize düşeni yaptık mı? Biz üzerimize düşeni yaparsa, Allah'ın izniyle olur. Ama ben, yeter ki ben bunu özellikle söylüyorum, sihirimiz bizi biliyor. Sihir altı beni çok da, çok ithalıyor. Bizim eserlerimiz ortada, projelerimiz ortada. O bir haldi meydan. Bu projeleri diyorsunuz. Konuşturuyorum hocam bunu diyorsunuz. Evet, evet kardeşim, söylüyorum, açık veren söylüyorum. Bak bunları biz yapmışız. AKP ya kim yaptık? Ben yapmışım. Sizin dönemde yaptık. Evet, AKP'nin kim yaptı? Ben yapmışım ben ya. SİF'te kim yaşıyorlar? Ben yapmışım, Siz biz yapmışız. Neden bu kadar uzun bir an oldu? SİF Belediye Başkanı seçildi. Bazen nasıl bir... <gülüyor> diyoruz. Sayın Başbakan'a, Başbakan'ın yolunu açtığınız. Siyirt hem yüksek olacağına ne alırız? Ve biz bak diyorum ki eğil, vizyonu olan, heyecanı olan, projesi olan, hedefi olan insanlarla biz çağırırız. Bizim elemimiz olur. Yani Siyirt'e seferli olan insanlara da çağırırız. Ve bunu yapacaksan Allah'ın izniyle. Yani özellikle benim makale herhalde bir tanesi, kesinlikle istihdam, kesinlikle istihdam, istihdam. İş imkanı, gençlere iş imkanı. Hani sadece biz mesela işi bulduk bu sefer yani mesela diyor ki siyasi bayatlara girmeyecek biz onlara da olacak kardeşin yaşamalılar diyor mu ya yepyeni yaşamalılar ya yani düşün yani şu anda mesela diyor ki tuhane yani şey dışında yani o yerleşim konutlar mesela örneğin diyelim ki sen kal yepyeni bir planlama yap o planlama ile beraber askeriyi oraya taşıdığın zaman nevzit olan şeylerle e, örneğin örnek diyorum Eğitim Fakültesine devret. Çünkü şehirde bir sirkülasyon olan olacak, diğer yeşil alanlarda halk hizmetle sunuyor. Ne kadar güzel bir şey olacak. Öyle değil mi? Yani bu belli bazı planlamalarla olacak. ha Biz mesela bunu şey yaptığımız zaman, üniversiteyle, maliyetle, özel idareyle, diğer kamu kurumlarla, kuruluşlarla istifatli işte, olacağız. En haber de bunları çalıştıracağız. Gençlik, spor, değil de. O gençlere ne yapabiliriz? Bak mesela çok basit bir şey daha söyleyeyim. Aslında basit değil mi? De, Giddi bir proje. Ben ilk belediye başkanlığı adayı olduğum zaman adı kodusu federasyon başkanı. FEDERASYON BAŞKANIydım. Allah selam edersin. Ve bana söz verir. Başkanım dediysem seçim bana 20 dönüm bir alan ver. Ben spor kompleksini yapacağım. Trabzon'da olan spor kongresinden aynısını mesleğe yapacağım. Ben o zaman o zaman valideşmiyken ademedim ya, bir türlü yıknamadım. Hatta vallahi yüzle söyledim dedim ki eğer ki bu sifol komitesi yapılmıyorsa bunun bir sebebi sensin. Ya nasıl işte ben şey yapacağım biraz elimiz güçlü olsun ya, ne elimden güçlü olsun ya. Adam diyor ki ben yapacağım, federasyon yapacak ya. Sen bir kurtar koyuyorsun ya, o gençler etim, sifol komitesi yapacağız ya. Ma mesela diğer tarafta. Ben özellikle bu örneği verdim, Ben üniversiteyi kurduğumuz zaman üniversiteyi şu anda mevcut olan otogarın karşısında orada bakıp arası vardı. Evet. Ve en böyle Trumpanın olabileceği şeyin olabileceği yerlerden bir tanesi o. vakıf şey. bize yer de veriyor. Oraya dedim yapalım. Buna rağmen. Buna rağmen biz şey yapmadık. Dedik ki biz kez yapacağız. Oraya mı oraya mı? Tam yapıldı. Ben ona da bir şey demiyorum. Güzel. Evet. Ama. Yani hala ola istibatı ciddi alanda sağlamak lazım. İşte o planlama bunun için diyor ki o planlama yapacağız. Gerekirse yani öğrencinin en fazla olduğu, bak şu anda Sivir'te ciddi alanda 19.000 19 öğrenci var ya. Yaklaşık 2.000 yabancı öğrenci var. E Sizde bir ciddi bir, e Sivir'de mıdır ya? Düşün yani. Ekonomiye ciddi bir katkı olacak. Vavuluyor da. Yani düşün ben eğitim hakültesini oraya taşıdığım zaman nedir? Sivir'te olan sirkülasyon artacak. Yani, öğreneyim mi? Öğrenci geleceği burada bir çay içireyim, bir şey yapacağım, esnafımı bırak diyeceğim. E, biz bunu inşallah Allah'ın izniyle hedefimizlerden hedefimiz, hedefimiz, bir tanesi bu. Diyor ki açık ve net, biz hedefi olan, vizyonu olan ve dahi ehil olan insanlara bir çalışacağız. Şeyimiz o, biz gene planlamayı yapacağız, şey yapacağız ve ondan sonra çalışacağız. Yeter ki halkımız, ben inanıyorum ki, Silah'ın bizi biliyor, bizi tanıyor, bizi güveniyor. Ve biz üç günde tekinde Allah'ın izniyle biz bu hal... Bunu sorarak da ben <gülüyor> Yeni bir rekor denemesi var mı? O <gülüyor> bakanlık. Son olarak silah altının diye geliyor evet. Bakanlık durumu söz konusu olabilir mi? Şahsınızla ilgili. Hani ben tabii kendi şahsım için bir şey söylemeyeyim de. Ama ben silah'a bu sözü veriyorum, bize güvensinler. Bize destek, bizi desteklesinler, biz üst kardeşlerimizi parlamento'ya götürsünler. Siyirt'te farklı, belki onların tamir etmediği bakanlık niye olmasın ağabey? Niye olmasın? Evet, uzun uzadır Siyirt'in herhangi bir bakan yok, ben son kime aldım. Hayır, niye olmasın? Tabi Oktay. Ve bak Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten bize evet. güveniyor evet. ya, biz geliyor ya. Ve bu sizin aracınız da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletmek istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Siyirt'te ciddi anlamda selamları var ve sevgi ve saygıları Tedkini, özellikle iletişim ve ben öyle inanıyorum ki yakın zamanda bu seçim süreci içerisinde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız SİİT'i teşkil edeceklerdir. E evet, ve, yıldır bir bakarımız yok. Evet ve inşallah olacağım. SİİT ise güvensin. Bizim elimizi biraz daha güçlendirsin. Yani milletvekili seçimi, evet. bakanlık seçimine de giriyor olabilir. Millet, bakanlık almak için girebiliriz. Evet. Girebilir. Ve yeter ki yani sizin elimizi güçlendirsin. Alınmıyor. Elimizi güçlendirsin. Allah kereyim. Allah o zaman niye olmasın kardeşim benim? Niye olmasın? Olacak. Bakanlık yapacak bir sürü kardeşimiz var ya. Ben. Bir sürü kardeşimiz var ya. Ve ben inanıyorum ki olacağım. Niye olmasın? Ve Allah'ın izniyle. Bak ben, ben bunu söylüyorum. Biz, yani işte nasıl, benim projem, benim projem var, Sayın Başkan dediği zaman, Sayın Yetekin dediği zaman, biz o projenin arkasında olduğumuz gibi, okumuş ehil olan kardeşlerimiz esir halkı, kardeşlerimiz arkasında olacağız. Onları destekleyeceğiz. Ve kesinlikle, mesela diyeyim adam, gerçekten vizyonu var. Mesela ki bilgisayar benzidir. Eşsiz nitelikli bir zindir. Niye olmasın ya? Olur. Bayraklar ya ki her bunları uçurtuyorsa. Siirt bunu hak ediyor aslında. Buradan. Niye başbakan olmasın? çıktı? Başbakan evet, evet, evet. da yol açtı. Evet. Siirtten gitti. Evet. Bak hatırla. Bak bunu zaten Emine Abdullah'a. Deneyimli hürmetlerimizi iletiyoruz. Yani o da Siirt'te ayrı bir şey var. Ayrı bir sevgi ve muhabbeti var. İnan ki Sayın Cumhurbaşkanımız da Siirt'i seviyor. Abi biz. Yeter ki, yani diyorum ki, samimi evet. ve böyle elle tutulur ve yani Siyirt'e hizmet sunulacak, Siyirt'e katkı sunulacak projelerle ilgili. Bak kardeşim, dedim ya üniversiteyle, bak. iyi ki söyledim bunu. Bak mesela şu anda üniversite, e, şey, bak bunun ismini de söyleyeyim, şu anda aklım var. E, payetleme testi <gülüyor> yaptım, payetleme testi yaptım. Baksı hizmet testi yapmıyor bunu, evet, evet. elbimden bitmek üzere. Bitmek üzere, evet, evet. bu Türkiye'de ilktir, ne kadar güzel bir şey ya. Sen yani bu Türkiye, Türkiye'de ilk ya, evet, evet. bak, şu, Yani mesela bir keçi, şu anda günde 1 kilo süt üretiyorsa, o zaman 10 kilo süt üretir. Ve diğer taraftan 1 kilo et, 10 kilo et olacak. Evet. Bak, hmm. diğer taraftan siz altı bir sefer ne yapacak? Ucuz süt içeri. Hızlı etkileyici... Şiirtap Ağabey, o <gülüyor> bak, bak, evet, bak, da uzun ekleki istiyor. Bak, bak. evet. Bak, şu anda ben mesela diyorum ki Büneş-Henit Santral yaptı. O bekle mi yaptı? Erhan Bileş şu anda çalışıyor. Bak, buna bağlı olarak bak şu anda kalyon 15 MW Büneş-Henit Santral yaptı. Başka bir firma 15 MW yapacak. Diğer bir firma Metropol, şu anda Kurtarak'da aracı almış. O da ciddi bir bireşerik santrali yaptı. Allah'ın izniyle Siyirt demiş ki emezli kenti olacaktı. Elbette ki o. İndirimi direktik falan yapalım. Şu falan. anda ben onu demeyelim çünkü Hı. Bu, Hı. Bu, hükümet projesi olacaklar. Yani e, ama e, şey olarak en azından bir istihama bir şey olacak. Hı. Bir istihama olacak. Yani bugün Bahmetse diyor ki benim projelerimden bir tanesi. Ben o zaman belediye başkanıyken bak çalışmıyor artık. Dedi ki bak Uluslu Barajı yapılıyor. Garınabiz suyna olacak. Evet. Bak garınabiz suya olacak. Yukarıda gördüğünüz. Dokuz vaklarda biz şu anda 41 derece sıcak suymaz mı? Evet. Bak cidden biz mesela gene bir dokuz kişi bir mense jeolojik mense karıştırdığımızda bir araya geldik. Biz şu anda bir klima mı yapıyoruz? Ve Allah'ın izniyle bir sondaj çıracağız ve 50 santigrat derece bizim hedefimiz o. Biz sıcak su yapacağız ve orada evet. jeotermal yapacağız. Jeotermal ile beraber Jeoterman ile beraber bak, zihir altına biz bu hizmeti sunacaksan alabiliriz. Jeoterman ile beraber ne hazırlıyoruz? biliyor musunuz? Termal serayet edilmez. Bak geçmişte ben bunu çok iyi biliyorum ya. SİİİT'in o Bilyonist'ten, hani Sağlacan o tarafından, Kolacan o tarafından, ta e, Üzümdü Köyü'ne kadar, oradan gelen sebze ve meyveler ta Erzurum'a kadar gidiyordu ya. Bugün niye olmasın? Ben oraya bir tane jevotermat serap kurduğum zaman silirdim, ne yapacağım? Ufisiz amates sileceğim. Ufisiz sebzeye geleceğim. Elledir. Evet. Biz bunları yapacağız. Bir de ayrıca emek yoğun olay olacak. Ve bizim elimiz var. Biz önümüze hedef koyuyoruz. İçeride başta, Biz proje Ne Bu projeleri Allah'ın izniyle yapacağız. Başlıyorsam bir şekilde söylüyor. Al sana bakar. Mesela ki dedik ya Şirin madeni Bayhan'daki korumatafları ya e onları sen İslam şey yaptığın zaman açtığın zaman ciddi bir İslam olacak. Bak ya kardeş bak bazı şeyleri de artık kabul etmek lazım. Bak şu anda en Eurota günde 10 tane her şey geliyor ham petrol geliyor. Bak şu anda gaz var da her havuta de o slogan dedik kardeşlerim diyor vallahi diyor vızır vızır diyor şey tankerler sanmış, aptal oluyor mu? Yani bizim yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi biz faaliyette çoklayan zaman niye olmasın? Sağ olsun aslında para değersini doğaldır. Ne kadar güzel bir şey orada? E bir de güneş enerjisi santrali. Bak şu anda bizim bir projemiz daha. Biz depolamak güneş enerjisi santralini Allah'ın izniyle. Bak ona da müracaat ettik. Biz sonra ne yapacağız onu? Kalkanın elektrikçisi, nasıl kalkınma elektrikçisiyiz? Yani geçmişte söylediğim gibi, dedim ki biz bu hidroelektrik santrallarında dikgel kardeşim, her biriniz bir şey koyun. Gelin, koyun, biz beraber depolamalı güneş enerjisi santrali yapalım. Kimin ne kadar parası varsa. Ve profesyonel bir şekilde. Evet. Tamam. Seyret o zaman. O, o zaman? Olsun <gülüyor> elektrik. Olsun elektrik grafığımızı sıralansın. Ve şu an arkadan bu proje için bu proje yapıldık. şeyimiz var. Bu proje yapıldı. Bu yapıldı. Enerji piyasası düzenleme konuları yapıldı. Ve şimdiden güneşi de çok iyi. Ya evet. şu Allah! Allah. Yani Allah'ım öyle bir büyük ki, Bahtesef bir tarafta güneş. Öyle değil mi? Bir de imkandır ya. Faydalanmak lazım. <gülüyor> Faydalanmak lazım. Hatta bazen diyorum, hadi bir güç gelsin desin ki bugün bir en zorlu. Bundan daha güzel bir şey var ya? Başkanım mı son? Ya olarak, ya. Son olarak e, yaklaşık birkaç gündür yerdenizden beri çalışmalarınız sürüyor. İl Başkanı Alpa, Sayın Ekrem Olga, İkinci Sıran Mehmet Bekir Alanyay, Sayın Tevfik ve Sayın Lokman Özcan birlikte halkın arasına indiniz. Evet. Gözlemleyecekler. Halkın bakışış. Kandıran. Kandıran. Size bak ben biliyorsun ve siyasetinin içine olan bir kardeşimiz 94'ten bu yana evet. aktivist siyasetten hiç ayrılmadınız zaten. Kim kazandı biz belediye sonrası hiç ayrılmadık. İnşallah bundan sonra Siyafiz da ayrılmayacağız. Hiçbir yere gitmiyoruz. sürekli burada yapıyorlar. Kesinlikle öyle. O şekilde biliyorum. Evet, evet, evet. Ha, gün gelmiş. Aday olmuşuz. Özel olmuşuz. Gene Amacımız var. bir davamız var. Yani gösterebilir miyiz ya? Yani eğer ki Merwan Günün hedefi millet öki, sadece millet öküz olmaksa, şuna bakma, Merwan Gün demek ki ev evet, zaten olmuştu, yani zaman olmuştu zaman. Hedef bizim, olan, hedefimiz, birbirine kalması, birbirine kalması. bizim hedefimiz alması, hizmet hizmet etmek. Geç dosya geldi, Allah'ın izni izni biz bunu yapacağız. Da ben mesela adayım, basay geziyorum, o dedim ya biz. Yani adım adım, Bir inan ki halk bize çok sıcaklıdır, ben bunu seviyorum. Elini sattığım zaman görüyor musunuz? Evet. Gözlemleyebiliyorsunuz. Ben görsediyorum bunu, anladım. halk bizi seviyor ve halk, ben inanıyorum ki aynı on devrinde sandığına gittiği zaman tercihini bize inanıyorum. Ben buna inanıyorum <gülüyor> ve Allah'ın izniyle biz üç millet ekriliğine parlamentoya gittiğimiz zaman ve gideceğiz inşallah. Ben buna inanıyorum ve geçmişte sihir hakkı bunu yapmıştık. Sihir hakkı karışını asır. Ya şirin hakkı mısı var kardeşim ya? Vallahi sihir hakkı 50-100 altı. Yapıyor yani, Biliyorum. Yani kimin hizmet edeceğini biliyorum. kimin taşla bağlayacağını da biliyorum. Bak biz sohata girdiğim zaman gün atıyoruz ya. Mervan Gül'ün görevi gün dağıtmaktır, Mervan Gül'ün görevi hizmet etmektir ya ben evet, inanıyorum ki Feyzi kardeşimize hizmet edeceğim, Lokman kardeşimize hizmet edeceğim. El ele atışacağım, umuz umuza vereceğiz. Ve tapınağı tablına hizmet edelim, evet, hizmet edelim, evet. Bu sefer yanı Önce hizmet, önce hizmet, önce hizmet. Bunu yapmak istedim. Gençlere, gençlere işim takdım. Yani ben bunu diyorum. Yani kesinlikle işi olan, bir insandan Allah'ın izniyle zarar gelmesi lazım. Bir insan sekiz saat çalıştıktan sonra, ya bir de bu var, yani onun hakkını da vereceğiz. Yani ben Kalfacan mesela diyorum ki tekstil, tekstil 2 milyon, 3 milyon insan çalışma olmaz ya, azgârı neyse onu vereceğiz. Neyse onu vereceğiz. vereceksin. Kesinlikle çalıştırmaması lazım. Bu da bir vicdansızlıktır, Biz bunu kabul etmiyor musun? Ben şahsen kabul etmem bunu. Bak şu anda bende de işçiler çalışıyor, vallahi azgârı ücret veriyor bahatta daha fazlasını veriyoruz eğer ki şeyi varsa daha fazla zaten hiçbir şey yok sen ben bençasam kabul etmem bak evet. onu vereceğiz Ya o çalıştığı zaman sense ya, ya ondan zarar gelmiyor mu ya o zaman kendi yeni bir ya kere o insan çalışınca o eve huzur geliyor huzur geliyor ama o insan çalışmasa zaman Hakikaten. Yani o yokluk ayrı bir şeydir bu. Evet. Hani Allah-u Teala kimseyi yokluk ve imkan etmesin. Yani ben burayım. Yani bizim görevimiz hizmettir. Ve Allah'ın izniyle ben sihir alıp kardeşini astım. Bak benim bugüne kadar sihirten, sihir altına zerre, zerre kadar şikayetim olmuş. Ben zerre kadar şikayetim olmuş. Elbette ki yanlış yapan insanlar da var. Ama ben buna ilerledim. Yani, Silah altı düşmandır, inançlıdır, feraset sahibidir ve Siyirt'in lehine, Siyirt'in çıkarına karşı olmalı. Allah'ın yani şartı desteğini verecektir ve bize de destek vereceğine ben inanıyorum. Ve Allah'ın izniyle, nasıl geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımızı yüzde 85 oyla parlamentoda gönderdiyse, ben inanıyorum, belki 85 almazsak bile ama yapın. rakora Rekora yapın bir oyla Allah'ın bu 13 kardeşiniz parlamentoya gidecek ve o zaman seyredin. Siyif'te biz neler yapıyoruz? Bir de arkadaşlar bak, bir şey daha söyleyeyim. Yani bizim böyle odaş namazı gibi bir sorunumuz yok. İlişkimize kusura bakmasın. İlişkimize kusura bakmasın. Vallahi bak size samimiyetimle söylüyorum. Gece, gündüz, yirmiler saat benim telefonum açılır. Ve bugüne kadar gelen bütün aramalara, gördüğün bütün aramalara ben cevap verir. Yani 94'ten bu yana, ben ta mühendis olarak çalıştığımda bu yana kesinlikle bana gelen bütün telefonlara istatlı cevap edin. Bak mı sen bir örnek daha verin. Biliyorsunuz o zaman terörden dolayı biz belediyede X-ray cihazını kurtulduk. Bak o zaman X-ray cihazından, tabii geçenlerin sayısı belleniyor. İki yılda ciddi bir rakam ya, hatta o rakam da var dedim şu anda, yani böyle şey söylemeyeyim. Kafak bir şekilde söyleyeyim. Ve ciddi bir rakam... İnsan sütler, onlar hepsi gelmiş bizimle görüşmüş. Evet. Bak bir yere bizimle görüşmüş. Diğer taraftan zaten telefonda. telefonla. Telefonla gelip bizimle görüşüyor. Bir sürü insan var. Evet, Ve bugün, yani zor. kimse diyebilir mi ki, ya ben Mervan Gül'e ulaşamıyorum. Ben Mervan Gül'e telefon açmışım da telefonuna cevap vermemiş. Soru mı sana? Elhamdülillah. Ya, biz sütler, hiç şey yok ulaşılabilir bir salih ki evet ulaşabilir şimdi kalmış bu olay. Nedir de öyle olması gerekiyor. Ben. Benim görevim nedir? Sırta hizmettir. Elbette ki ya, yani, o bana ulaşmalısa o zaman ben hiçbir zaman kalmam. Orada kalmaz. Benim görevim ona hizmet etmekti. Ben ona tabiyim. Zaten onun hizmetkarlığına istralıyız ya. O Onun sanarı hizmetkarlığına tabiiz. E, elbette ki bana ulaşacak. Elbette ki ben, yani, şimdi Belki onun icamında o sorunu, yani benim için basit olabilir ama onun için önemlidir. Onu dinlemem lazım, onun şey yapmam lazım. Ya o sorunu hiç kimse ayırt etmeden yapar. Seçtiğimiz zaman biz, biz bütün sizler minnetetli olacağız. Bunu böyledir. Ama bunun altını size soruyorum. Ehil layı. Biz öyle Biz öyle olan insanlarla çalışırız. Yani, o, sihirte hizmet. Yani sihirten sihir olan insanlarla çalışırız. Bizim halefimiz sihirte hizmet olabilir. Ben bunu yapıyorsam, bu sabah bakma. de bunu yapması lazım. Yani ben bu devlet, geçelim. bu hükümet... Yani bu devlet bana... Diyek ki maaş veriyorsa... Yani, hizmet için veriyorum ya. Evet. Ben vaynılsa yapıyorsam... Hatta ben bunu mesela Bindrof Dülü'yken de bunu söylüyordum. Kardeşim hiç kimse kusura bakmasın. Bu devletin ben bu maaşına kabul ediyorsa, ben çalışacağım. Ha, kabul etmiyorsan İspail git, serbest çalış. Bu maaş sana az geliyorsa, ama sen buna anahtar ediyorsan, diyorsan bu bana yeter, çalış. Hakkını vereceğiz. Gerçek ya. Onun için diyoruz ki Teksil'de veya başka bir işte bir kere az verin ücretini aldım da kusura bakma, kimse insan çalıştığına kazık olsun. Yani böyle. Da o zaman huzur gelecek kardeşim ya. O zaman güzel şeyler var ya. ya. huzur kadar, güvenlik kadar böyle güzel bir şey var mı ya? Bak şu anda Allah'ına binlerce şükürler olsun. İstediğimiz yere gidebiliyoruz. Günün hangisi saatinde olursa olsun. Ama geçmişteki o saatleri de biliyordur. Saat dörtten sonra kurtarana giremiyoruz. Elba giremiyoruz. Özellikler de var. Biz bunları gördük ya. Biz bunlar hepsini yaşadık, yaşadık kardeşim ya. Ben hiç unutmuyorum ya. O hani o hendek odalarını çok iyi hatırlıyorum ya. Biz evimizde ta benzinli yapmaya çalıştıkları zaman, o petroli yapmaya çalıştıkları zaman, odalar asansör ya, gibi oluyor. Zeynep canım, çok teşekkür ediyorum, programımıza katıldığınız için. Ejderen çeşitleri. Sonra söylemek isteyiniz bir şey var mı? Siirt halkına. Ne? Neden? Söyleme. Öncelikle sizin aracımızla hani bize böyle bir imkânı için sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Ben siz rahatlıp bize güvensin. Siz rahatlıp bizi tanıyın. Evet. Ve biz destekleyin. Biz üç kardeşinizin Siirtimizin hizmetinde olacağız. Ve Siirt'e bizim zaten hedeflerimizi koyduk. O gençlere özellikle ana hedeflerimizin bir tanesi istiham Ve Siir'de hizmeti için, sihirte gerekli olan ne varsa Allah'ın izniyle biz yapmaya çalışacağız. Yepyeni bir sihir. Bizim hedefimiz o. Yepyeni vizyonlarla, Allah'ın izniyle yepyeni çalışmalarla sihirte hizmet edebiliriz. Ben buna inanıyorum. Bizim görevimiz hizmet, hizmet, hizmet. Kanka hizmet olacak. Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah-u Teala bizi sihirimize karsim mahcup etmesin, sihiraflığımıza etmesin.